İççi kardeşlerim, değerli EYT'li kardeşlerim, yayınıma hoş geldiniz. Dört değerli işçi kardeşlerim ve EYT'li emeklilik bekleyen kardeşlerim. Dört değerli işçi kardeşlerim, EYT'li emeklilik bekleyen kardeşlerim. İkramiyeleriniz ödenmeye başladı. İkramiyeleriniz ödeniyor. Hızlı bir şekilde Türkiye'nin her yerinden bana mesajlar geliyor. Sekizinde dedik, sekiz Haziran dedik ve... Sözler tutuldu. Geçen ay 8 Haziran 12 Haziran arası ödenecek dedim. Herkes tabii ki çaresizdi. İnanamadılar. Ama şu anda ödemeler gerçekleşmeye başladı arkadaşlar. Geçen ay bu 8'inde başlayacak ikramiye ve tedi ödemelerini müjdelemenin mutluluğunu yaşadık. EYTL emeklilikte çok yakın. O müjdeyi de ben ilk veriyorum. Yakında medyada yayınlanacak ve taş üstünde taş kalmayacak. Çok büyük ses getirecek arkadaşlar. Ahmet Kasımpaşa, hoş bulduk. Ee, hoş geldiniz. İsmail Bağcı, hoş geldiniz. Hakan Can, selam. Hoş geldin kardeşim Adana. İkramiye yattı 650 lira. Evet, klasik e, yatmış. Evet, Sayın Adana yattı. E, belediye çalışanları iki günlük ödemeler. E, Sayın Özdemir, ödemeler alındı beş günlük. Evet, Eyüp Belediyesi'ni arayacaktım arkadaşlar, bugün Cumartesi, ee, sizle konuştuğumda idi. Pazartesi şey yapacağız Sayın Hakan Can. Zaten şimdi arasak da aynı, pazartesi sabah arasak da aynı. Öde Beklemedeyiz, bizler bakalım demiş, gelir yani çoğu yer ödendi, evet. İstanbul 3'e belediyelerindeyim, 5 ee, günlük on üç günlük ödenmedi. Zaten 3 günlük tedi alacaksınız belediyedekiler. 5 günlük ikramiye 5 günlük ikramiye ödenmesi lazımdı ee, Yusuf Bey belediye çalışanları var mı? Hayır 52 günlük hiçbirine yok arkadaşlar Ama e, şimdi ödemeler almaya başladı Belediyede daha önce almıştı Nisan'da He, Ne yaptınız Ceyhun Bey? Para yatmış mıydı sizin? Ee, birçok kişi yatmaya başladı Evet Sayın Balcı bakın yorumlara bakın Birçok kişinin ödendi Yani ödemelerin başladığını müjdesini vermiştim Bursa Spor Bursa Belediyesi Sayın Altay evet Bursa'da belediyeyle de tabii ki gecikirse görüşme yapacağız ikramiye 603 30, 53 evet e, milliyetime de öyle yattı arkadaşlar hayır 52 günlük değil 650 850 gibi ödemeler yapılıyor arkadaşlar 900 TL gibi ikramiyeler ödeniyor e, Ege Üniversitesi'ni ararız gerekirse Sayın Turul Bey Evet Arkadaşlar ee, inşallah yani Hakan Bey temennimiz bayram döneceğiz size bir ikram yöresinler. Yani Nisan'da ödemeleri gerekiyordu belediyenin. Bu kadar gelişme olur mu ya? Evet bir de eğitimden oldu Mustafa kardeşim. Hayır Mustafa Bey ee, gelecek sene için mükemmel bir şekilde dediler sorunlar çözülecek. Size yazı geldi mi Mustafa Erdem Bey bu sene çıkış olmayacağına dair? Yazar mısın onu bana? Mustafa Erdem e, hemşehrin bir yazar mısın? Çıkış yok diye kağıt geldi mi size? Milli eğitimdeki müjdeyim. Milli eğitimdeki ücretsiz izinin azaltılmasını da müjdelemiştik. Onu da gerçekleştirdik. Hangi işe yarattıysak gerçekleştirdik arkadaşlar. E, Yeter arkadaşlarımız da gelirse onlara da bilgi vereceğim. birim günler konusunda. Evet bayram öncesi TDI ve beş günlük ödenecek mi? Tabii ki ödenmesini bekliyoruz çünkü çoğu yer ödedi Ahmet Bey. Sayın Gürsü. Kayakaklıkları 850 TL yattı. Tamam. Çoğu yerde öyle. Güle güle harcayın Sayın Gürsü. Kayakaya teşekkür ederiz. Tarım Bakan 13 günlük 813 TL yattı. Çok güzel. Güzel haberler geliyor. Milli Eğitim'de 13 günlük güler aldı. Benimki yatmadı. Hangi Sakarya Milli Eğitim? E, Sakarya Milli Eğitim'de inşallah e, pazartesi yatar. Dememiz o Fatih Bey. Yatması gerekiyor. Yusuf Bey bayram mesaileri 3 gün verilecek mi? E, tabii ki diğer bayramlarda arkadaşlar Kurban Bayramı döneminde tuttuğunuzda tutturursanız 1-3 e alacaksınız. Çok güzel bir fırsat. İyi para yani. Aynı günler sanayistan yazı geldi mi? Arkadaşlar e, Milli Eğitim'de bu bu sene çıkışı olmayacağı için, çıkış olmaması için güzel yayınlar gerçekleştirdik. Birleriniz için rüyaydı. Özellikle bir ay yaptırmıştım. Ee, geçen hafta Milli Eğitimle konuştuk, maliyeye baskı yaptırdık. Milli Eğitim'deki arkadaşlara sesleniyorum. Sizin için uğraştık bir ay boyunca. Gerçekten ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Çok yoğundu, çok zamanımız aldı. Ama Milli Eğitim'de bu zaferi elde ettik. Bu zaferi hepinize hediye ediyorum. Milli Eğitim çalışanları. Güle güle harcayın paralarınızı. Evet Sayın Pangal, ee, Mehmet Gülmez. Evet hoş geldin. Milli Eğitim bu sene çıkış yok diyor ama resmi yazı bu sene 12 ay ama 12 ay diyorlar böyle şey Yani düzenlemeler yapılır Sayın Gülmez de. Temmuz'un ilk haftası beklenmeli çünkü maliyedeki yazı netleşecek. Maliyeden resmileşiyor ya yürürlüğe girmesi. Temmuz'un ilk haftası. Yani bir gevşeklik var mı? Temetlik yönü Sayın Ceyhun Bey. İdari bir sorun. Genel ülkesel bir sorun değil bilginiz olsun. İnşallah her kısa zamanda yatacaktır. Haziran ayında Mayıs ayının maaşını aldık. Bayram öncesi bu maaş verilmez miydi? Şöyle arkadaşlar. Ee, bayram öncesi verme durumları var bakın. Tamam 15'inden 15'ine ödeniyor ama bayram öncesinde yazıyı çıkarıp muhtemelen yazıyı çıkarma durumları var. İnşallah öderler. İşçilerimiz bayram yapar. Evet sayı %1. 1'e 3 verilecek. Eyüp Belediyesi FETÖ cuma bir ayrılığına konulan dükkanlardan. Bu FETÖ neyi? E, FETÖ örgütüyle mi ilgili? Sayın Kasımbaşı anlayamadım. FETÖ terör örgütüyle mi ilgili? Bir açar mısınız Sayın Ahmet Kasımbaşı? Benim beyle yolla Sayın Mustafa Erdem Bey. Bu başarı bizim başarımız. Bakın. Milli Eğitim Çalışanları kardeşlerim. Milli Eğitim Bakanlığı'nı araya araya bu başarıyı elde ettik. Hepinizden kanalıma gerçekten bir teşekkür bekliyorum. Başka hiçbir şey beklemiyorum. milletim çalışanlarından bir teşekkür bekliyorum sayın hemşerim. İşten bir teşekkür ve kanalıma gösterdiğiniz gibi ben şey yapacaktır. İnşallah düzelecektir sayın. Ya şöyle Hakan Bey ben el atmadım. Eyüp İp be, ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirmek gerekiyor. İp belediyesindeki kardeşlerimize görüşelim. Vardır belediye bir sıkıntısı bir durumu vardır öğreniriz. Gerekirse Ankara'yı ararız. Belediyenin sıkıntılarını anlatırız arkadaşlar. Kolay değil. Onlarda tabii ki bir sıkıntı yaşayabilirler. Onların sıkıntısı bizim sıkıntımız. Ne olursa olsun hepimizin belediyesi. Biz sahip çıkalım. Yeter ki iyi niyetli olsunlar. Halk sahip çıkar kardeşlerim. Sendika ile durum düzelecek arkadaşlar. İdarelerin bazıları bazı sendika şeyleri feshetmişler. Sayın Viter, Osmanlı Belediyesi ikramiye vermedi. Arkadaşlar bir de şey diyeyim, e, kanalıma abone olmayı ve kanalıma beğeni, like atmayı unutmayın. Şimdi burada cevaplıyoruz. Arkadaşlar yarısında çoğu yine like atmıyorlar. Bu da üzüyor bizi. Bir beğeni tuşunu patlatın arkadaşlar. Beğeni ve like'ları unutmayın. Sizlerden isteğim bu. Milletim çalışanları da kanalımızı, diğer arkadaşlarımızı iletsinler. Adana'da bir gecikme vardı belediyede. Maaşlar yatmış. gecik benim yattı bilmiyorum. E, yani bir önceki ay mı yattı? Adana Belediyesi'ne sesleniyorum. Maaşlarınız ne durumda? 30'unda bana yatacak demişlerdi. Görüşmüştüm. Evet, e, Sayın Biter. Onunla ilgili pazartesi not alıyorum. Eyüp Belediyesi ile beraber sizin belediyeyi arayacağım. Hocam bu dediği maaşları kadar yatacak mı? Yani o civar bir şey yatıyor Sayın Kasım Paşa. İnşallah Yusuf Bey her şey oturacak zamanla. Gelecek sene hiç olmayacak diyorlar böyle bir şey. Mevlit Bey güle güle harcayın yeni döneminiz hayırlı olsun. Ben milli eğitimle görüştüm. Gelecek sene çözülecek demişlerdi. Bu sene de bir formül bulmuşlar. Buradan tekrar hepinize selam ediyorum arkadaşlarım. Milli eğitim kardeşlerim. 12 ayınız hayırlı olsun arkadaşlar. Nasıl olur ya? Hakan Bey, Mamak Belediyesi'yle de görüşelim ya. Yeterli geriler yok mu? Mamak Belediyesi, not ettim. Ödeme yapıyorsa çok iyi sendikaya bağlı ödemeler. Bazılar direniyor ikinci Nisan Önceki ödemeler için Sayın Özdemir. Sayın Cebece, vergi dilimine giriyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir Gelecek ay girebilirsiniz. Milli eğitim çıkışı olacak dediler. Bizim okula yazık geldi. çıkış yok. Caner Bey bakın. Çok uğraştık. Bütün arkadaşlarımıza selamımı ilet. Çıkış olmayacak inşallah bu sene. Ee, biz bir ay uzattırmıştık. Ee, Temmuz'da da yazı gelecekti. Demek ki çok tesirli oldu. Ben dedim ya seçimden önce bu kardeşlerimizin hepsini memnun edelim. Böyle bir şeyi neden yapmayalım? Uzun uğraşlar sonucu demek ki yönetim kurulunda kabul oldu. Bakanımıza sundular. Saygıda bakanımızda danışmanlarının ve Müsteşarlarıyla yaptığı toplantıda bu kararı destekledi. Teşekkür ediyoruz Sayın Millet Bakanıma. Gerçekten dürüst, kişilikli ve sevdiğimiz bir insan. Millet Bakanımızı gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Ee, çok yapıcı, çok çalışkan. Her gün vatanla milletine bir şeyler katmanın heyecanı içerisinde. Sen yani arkadaşlar geliyorum. arkadaşlar geldim bakalım hayır, hayır epredilisi bir formül bulmalıdır Alex Samson Yılmaz muhtemeler gevşek bir de Cemil Bey şöyle bir şey ya iş çok değişik yani yeni sisteme ayağı kuyduramıyorlar. Yanlış iş yapmak istemiyorlar. ŞEKK'den ceza almak istemiyorlar. Sonra oyu Sayın Pangal. Evet Sayın Aslan. 2500 kişi çalışıyor. Pendikte Marmara Üniversitesi hastanesinde. Neden? Neden? Yani sorun ne arkadaşlar onu anlayamadım. Sayın Aslan, Banka promosyonu 400 TL'ye verdiler. Seneliktir muhtemelen az tabii. Ahmet Yılmaz maaş gününü birinden birine 5'ine veriyoruz. Belediyeler de 15'e çekmek için çalışmalarına başlamışlar. İnşallah Sayın Can. Çok teşekkür ederim. Beğeni like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Allah sizden razı olsun Mustafa Çekiç. 650-80 lira yattı 12 ay. Seyfi Bey güzel haberler geliyor. Olabilecek evet. 11 aya uzattım. Bir ay daha uzatılmış olabilir. Milli eğitime hızlı yazılar gitmiş olabilir. Tabii ki belediyede kapsıyor. 52 TL'nize geçmedi Ahmet Yılmaz Bayram Aşı'da. Milli Eğitim bu sene 12 seneye 10 diyor. Öyle bir şey yok. 12 ay olacak bundan sonra Mevlüt Bey. Bayram parası var Sayın Kasımpaşa. Evet. geçilecek tabii ki Yusuf Bey. Sendikal özgürlük ısıtlanamaz. Hangi çalışanlara emriçilik? Bülent Bey ileriki tarihte yatacak. Yani şu anda ikramiyeler alındı Sayın. Tediye olarak da yatıranlar oldu. İkramiye olarak da yatıranlar oldu. Ve Nisan'da aldınız mı Sayın Köksal? Nisan'da %90 belediyenin yattı 5 günlükler. Evet arkadaşlar sizi iletir. Belirsizlik yok. Milli Eğitim'de işler güzel gidiyor. Yatması lazım Sayın Çelik. Promosyon kurumla banka arasında yapılması lazım, yapılması lazım. Siz de baskı yapın, sendika da yapsın. Bankalar da bu işte gerçek davranmasın. İdare sıkılaştıkça bankada gerçek davranamaz. Tamam, teşekkürler Sayın Gülmez. Nerede yapmadı Sayın Avşar? Da bunları soracağız Sayın Akancan. Nereydi sayın, unuttum ben Emre Bey. Çoğu yer aldı ya ikramiyeyi. Seyfi abi Milli Eğitim'de aradığında hiçbir sendikanın onu aramadığını, bakanlığı aradığında Sizde ilgili hiçbir STK'nın görüşmediğini söylediler. Ve <Gülüyor> de yakında seçim olduğunu ve arkadaşlarım bu konuda sezinin işte yüksek e, seviyede olduğunu, yapıcı olmaktan çıkmadıklarını, polisize olmadıklarını, o millet aşkıyla yanan vatandaşlar olduklarını, Çalışkan olduklarını ve çalışıkları kurumdan mahcubiyet içinde başları önde eğik vaziyette kadroların arasından ayrılmamalarını ilettim. Arkadaşlar yüreklice söyledim bunu. Hepsini aradım. Danışmanları aradım. Milli Eğitim'den ses getirdik arkadaşlar. Maliye Bakanlığı ile görüşmeye başladılar. İşi hızlandırdılar. Net bir şey olmadığında size tam net bir şeyler söylemedim. Milli Eğitim'deki zafer bayrağını diktik arkadaşlar. Teşekkür ederim Sayın Bakanına. Evet Sayın Kaçmı yatacak. İnşallah Sayın Tur abi, yani 11 aya çıkarttırdık. Temmuz'un ilk haftası 11 ay muhabbeti olacaktı. İzine çıkanlar çağrılacaktı. 12 ay muhabbetiyle ilgili yazılar gelmiş bazı milletimlere Emre Bey hiç yoktan iyidir. Gelecek sene oturur. Ya fırçalayabilir ama insanlıklar oynayamaz. Başkan da bir yere kadar fırçalayabilir. Ne olsa olsun olsun, e, sendikalılık önemlidir. Sendikalarınızdan çıkmayın arkadaşlar. İnşallah Sayın Gülmez. Bakacağım. Belediyelerle ilgili kapsamlı bir çalışma yapacağız. Beyliimat Sayın Gültekin Bey, e, ilgili yer ararız. Maaşlar atacak Sayın Kaledar. Alemlere zam gelecek her zili boyunca. Teşekkürler Sayın Gülmez. Olacaktır Sayın Göksal. Tamamdır. Yol ücreti alması lazım Sayın Ballı. Bismil aramak lazım arkadaşlar. Bismil Belediyesi'ni aramak lazım. Beş günün neden yatırmadı? Sayın Göksal, evet aramamız lazım. Nama neresi sizin yer? Bayram parası 52 güne mi böyle şey yaptılar ya? 52 deyim veremediler ya. Bu mudur ya insanlık? Arkadaşlar nasıl anlamıyorum ya? Dünya kadar paraları var ya. Her yerden kira alıyorlar, gelir geliyor, merkezi bütçüden geliyor. 52 lira bayram açtı verilmez mi işçiye ya? Allah razı olsun Sayın Korkmaz. Yani beni üzen şu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız yasayı çıkarttırdı. Gözleri dolu dolu açıkladı. Duygulandı. Bürokrasi böyle arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımız bürokrasiden çok dert yandı. Hiç üzülmeyin. Her zaman yanınızdayız. Sen korkmaz. Erinmiyorum, üşenmiyorum. Patron doluyor, yeniden şey yapıyorum. Önemli değil. Sizin dualarınız bana yeter. Arkadaşlar, adliye çalışanlarını merak ettim. Adliye çalışan kardeşlerimizin ikramiyeleri yattı mı? Bin bir zorlukla, olumsuz şartlar içerisinde, yani nerede sorunlu durumumuz varsa adliyeye koşuyoruz. Yüzlerimiz asık asık gidiyoruz. Oradaki memurlarda devamlı bizim, mesela adliye işimiz düşünde. O panik, o üzüntü ve sinirli halimizi görüyorlar. O yüzden onların da para almasını istiyorum. 13 günlük içerideki paramız yatmadı. Onunla ilgili ser verip sır vermiyorlar. Ama yatıracağız diyorlar Sayın Emre Çelik. Bu ayki paranız düşmez Sayın Yılmaz. Pamuköy Kepez Belediyesi'ndeki durum gerçekten görüşülmesi gereken bir durum. Bayram Arapeşinde bir arayalım bakalım Sayın Emre Bey. İnşallah Sayın Akarcan. Tabii tabii işlerine dikkat edin. Ya size öylesine hatırlatır bir şey söylemeyin. Yani biz bakın Sayın Hakan Bey, biz kimsenin düşmanı hasmı değiliz. Biz kimsenin rakip değiliz. Bizim kimseyle işimiz yok. Bizim kimseye hakaretimiz de yok. Bizim derdimiz işçinin parasının zamanında yatması. He, yatmıyorsa gereksinimini, gerekçesini öğrenmek. Onun için gerekse idareye yardımcı olmak arkadaşlar. Asla yapıcı olmaktan çıkmayalım. Ben burada idare karşısı değil, hem idareye bu konularda ışık tutan, gerekirse işçilerin haklarını da yapması için gerektiği şekilde yol gösteren bir sendikacılık. Ya. Güle güle harca Sayın Çekiç. Güle güle harca kardeşim. Ben de onu diyorum işte Sayın Çelik. Milli Eğitim ve Öztürk aldığınız para şu anda tamam. Daha şu anda yakın zamanda para almayacaksınız ek ödeme olarak sayın Teriklerik. Çok sağ olun Tur abi. Raşit Bey ne yatan ne? Raşit Bey yatan ne? Ne kadar maaş alıyordun? Bu yatan para ne? 1230. Çok teşekkürler sayın Akal. Allah emanet olun. Like atmayı unutma kardeşim. 270 saat evet. Ya Bir kota kondu sayın Ceyhun Bey. Orayla ilgili bir görüşmemiz ya. yani bakın. Her yerde böyle değil. Orada bir sıkıntı varsa buraya eğilmemiz lazım Sayın Ceyhun Bey. Şükredelim Sen Kaysın Paşa. Seçime gidiyoruz. Bütçelerde tabii her yerde bir sıkıntı Yani şöyle harcama çok. Gene aldığımıza şükredelim. Fazladan. Taşır olsak bu parayı da almıyorduk arkadaşlar. Neredeyse her ay maaşınıza 100 TL zam yapmış gibi oldu. Bazıları 900 yattı ya. Her ay 80 lira zam yapmış gibi oldu maaşlarınıza. Allah sizden razı olsun Sayın Bulut. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki gülmez mailden bakacağım. Aldınız değil mi ikramiyeyi Sayın Şenol? Düşüşle ilgili tabii ki soracağız ama ikramiyeler ödenmesi gerekiyor. 5 günlük aldınız mı Sayın Doğan Aydın? Maaşınız biraz geçen ay fazla mıydı? O ikramiye olmasın. Mehmet İlhan Bey 12 ay yaptık gibi arkadaşlar İnşallah 11 aya çıkarmıştım 12 ay yaptık gibi önceki hafta için yazılara bakacağım bazı milliyetin müziklerinin yazı geldi. Almanız lazımdı Sayın Köksal. Onu ödenek sıkıntısı gösterebilirler. Bayram öncesi vermek durumundalar. Güne güle harcayın Sayın Ölsek. İşte 2 Nisan önceki evet haklısınız. Evet Sayın Çelik. Ya olabilir arkadaşlar. Anlayış ama her şey zamanla oturursa Sayın Hiç üzmeyin kendinizi. Bursa Belediyesi ile görüşeceğim arkadaşlar. Unutmayın. Bursa Büyükşehir'i arayacağım. Eyüp Belediyesi. Bursa Belediyesi'ni arayacağım. İsmini arayacağım. Birçok yerde Sayın Yattı Sayın İlhan. Haberiniz olsun 650 lira yatıyor size Sayın İlhan. Tamam Sayın Gülmez, canlı yayın yapıyorum şu an. Evet, tamam Sayın Köksal. Bakacak Sayın Köksal. Bismillahirrahmanirrahim. Belediyesi'ne mutlaka görüşeceğim arkadaşlar. Müsterih olun. Çok teşekkürler Sayın Erdem. Güle güle hacı enseniz Zaliç. İkram yatırttırdık arkadaşlar. Sekizi dedik. Seçimden önce yatırın dedik. Allah razı olsun yetkililer sessiz kalmadılar. Sekizinde yatırdılar. Nisa Hanım teşekkür ederiz. İnşallah güle güle harcayın. Sizin dualarınız yeter ya. Beni kimse tutturamaz arkadaşlar. İnşallah duadan ileride vekil olalım. Ondan sonra daha büyük işler yapmak için çalışalım arkadaşlar. Türkiye'yi askeri anlamda, ekonomik anlamda ve sosyal ve kültürel anlamda çok güçlü hale getirelim arkadaşlar. İnşallah Allah görev verirse işçilerimizin, çalışanlarımızın, emekçilerimizin yanında sabahlayacağız. Onlarla dertleşeceğiz. Gerek nöbet tutanlarla nöbet tutacağız. Ülkeyi oradan idare edeceğiz. İnşallah ileride, ileride görev verilirse ileriki zamanlarda bizi görev almak isteriz tabii ki. Sübas Ulus Belediyesi 15 aydır maaş vermemiş işçilere. Ne demek bu ya? Allah'ım ya. Bunu niye daha önce söylemediniz ya? Sayın Kırmızıgül ya. Arkadaşlar daha önce söyleseydiniz bunu ya. Gerçekten şaşırdım ha. Mutlaka ayırt bu durumu. Olacak iş mi ya? Neden ödememiş? Neden ödememiş yani? Bunu sormamız lazım. Hayret şaşırdım ya. Vallahi şaşırdım. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar ben kabul etmiyorum yani 15 ay çok uzun bir süre yani. Şöyle yaparız belediye ile görüşürüm eğer Ankara ile görüşmemiz gerekiyorsa belediyenin adına belediyeyle de görüşüp durumu sorarız. Özenek aktarılması için görüşmeler yaparız. Ee, i̇steriz ki belediye dikil bu durum hızlı bir şekilde çözüme kavuşsun. 15 ay deyince tüylerim diken diken oldu arkadaşlar yani. Şurada 2 ay maaş almasanız düşünsenize ya ne olacağını. Olacak iş değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım. Evet arkadaşlar. Değişik... Evet, Ulaş Belediyesi ile mutlaka not aldım arkadaşlar. Sivas Ulaş Belediyesi ile mutlaka görüşeceğim. Bu işler ne yer ne içer ne yaparlar. Doğadan almak farz oldu. Mutlaka görüşeceğiz arkadaşlar. Tediyeler de ödendi. Bir kısmı bazıları ikramiye ödendi sayın İhsan'ım. Onunla ilgili bir görüşme yaparım. Birkaç milletime daha görüşürüm sayın Ballı. Çünkü bodrolara bakmak gerekiyor. Deri tasnasını yatmadın hala sayın Araç. İlginç. Yatması gerekiyordu. Arkadaşlar, EYT'lerle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. EYT'lerle ilgili son dönemde gizli bir kılıç var, hızlı bir çalışma var arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Seçim finalinde EYT'lerle ilgili benay bilgi, sızan bilgiler doğrusunda bir bilgi vereceğim. EYT'li kardeşlerimiz için 2019'un başında hızlı bir çalışma yürütülecek. Ve tarih sıralaması ve emekli olma sıralamasına göre arkadaşlar prim, sıral prim sürelerine göre arkadaşlar bu konuyla alakalı sıralama ve aşamalı bir şekilde bu kardeşlerimiz emekli edilecekler. Bu şok ve güzel bilgiyi sizlerle geçen gün paylaştım. Ben bilgiyi paylaştıktan sonra her nedense medyada, Google'da, YouTube'da birçok falan bu işi sahiplenmeye başladı. Olsun sahipsesinler. Ama arkadaşlar lütfen emek, emeklere saygı duyuyorsunlar. Ben şimdiye kadar ne dediysem çıktı. Demek ki kaynağım sağlam. Ama benim kaynağım üzerinden yayın yapmayın arkadaşlar. Ben diğer kanallara sesleniyorum. Emek bu kardeşler. Ben uğraşıyorum. Benim aldığım yayını paslamayın arkadaşlar lütfen ile ilgili kaç tane uzman var, kaç tane şey var, hiçbirisi sorunu çözmedi. Hepsi reklam yaptı. ile ilgili en sağlam görüşmeyi ben yaptım. Asla kesin bilgi almadan da konuşmadım arkadaşlar. 2019'un başında süreç başlayacak. İnşallah tabii ki bunu politize görmeyin. Sayın başkanımız başkanlık sisteminde olduğunda Ocak ayından itibaren göreceksiniz. Bununla ilgili zaten seçimden hemen önce bir ışık yakılacak. Hemen haberleri göreceksiniz ondan sonra. Ama ben YouTube kanallarına sesleniyorum. Ben yayını yaptıktan sonra olayın üstüne gitmeliydi. Olay sanki kendileri görüşmüş gibi yansıtmalar üzüyor beni. Emek hırsızlığı yapmasınlar. Emeğime saygı duysunlar. 30 yıllık, 20 yıllık sosyal güvenlik uzmanları neden bu sorunun çözümü için sağlam bir dosyalarla, klasörlerle hükümetin kapısını çalmıyorlar? Niye medyadan sesleniyorsunuz kardeşim? Sizin yok mu eliniz ayağınız? Gidin görüşün ya. Ben görüştüm arkadaşım. EYT'lerle ilgili bu hafta içinde yepyeni daha sağlam verilerle size somut verilerle yaklaşacağım. Konuştum kaynaktan bu konuyla ilgili veriler isteyeceğim. Görüşülen Bakanlar Kurulu'nda mı görüşüldü? AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda mı görüşüldü? Bu ayrıntıyı da gün olarak öğreneceğim ve size bilgi vereceğim arkadaşlar. EYT ilgili EYT'lerle ilgili çalışma. Çok gizli ve hızlı yürütülüyor. O kadar titiz bir çalışma ki aşama aşama bu bütçeyle denkleştiğinde bütçenin buna önümüzdeki dönemde cevaz verdiği, görüldüğü için böyle bir start verilecek. EYT'ye karşı değil hükümet arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yıllardır, nemadır, memadır, burstur vesaire bir sürü soruna taşeron sorununa el atmış büyük reformlar yapmış bir hükümetin. Bu konuda EYT'lerle ilgili Yeni formüller üzerinden aşama aşağı çözüme yoluna gidip toplumsal konsensüste çok büyük zirveler elde etmesi güzel değil mi? Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız o halinde seçimden sonra kaldırılacağını müjdelediler. Buradan da kendilerine çok teşekkür ediyoruz. 99'dan önce prim yatıranlar şu anda gülümsesinler. Tek isteğim bu. Arkadaşlar, daha aşağı çekildiğine dair Sayın Sonay Hanım öyle bir bilgim yok. Ama bayanlarımızın doğum boşlanması özellikle doğum boşlanması üzerinde e, ciddi bir çalışma var. Bilginiz olsun. ile ilgili müjdem gerçekten gerçekten çok yakın. Şükürler olsun. Onda da haklı çıkacağız. Ama bütün EYT'li kardeşlerimi kanalımda bir kutlama yapacağım. EYT emeklilik yasası aşama aşama işlendiği zaman... Gerekse Ankara'da buluşalım. Bir yerde buluşalım ve kutlayalım arkadaşlar. Sizin için bunu başaracağım. Haberiniz olsun. Evet. 5 artı 5 yatmadı demiş Gizhan Hanım. Nereydi hangi kurumdu? Sayın Şenol gece mesaisi yatsa nöbet tutuyoruz. Şöyle gece mesaisiyle ilgili güvenliklerde normal bir sayı geçmekte. İsteriz ki yüzde 10'luk fark almanız. Çok teşekkürler Sayın Çekiç. Sayın Fazlı Bey. Taşerondan da epey bahsedilmedi. Bir anda şok düzenleme yapıldı. Benim aldığım bilgiyi bu hafta somut toplantı adı vererek netleştireceğim. Yeşim Hanım mutlaka olacak. Mutlaka olacak. Sayın görüyor 650 ise ikramiye. Fazlı Bey. Bütün gücümle olacak. Bunu bilin. Yeşim Bey, Yeşim Hanım mutlaka rahat olun. Olacak. Ama devlet hastanesi beni şaşırtmakta Sayın i̇nşallah, yani Lütfen devlet hastanesi ismini verir misin? İki dakikada bir soralım pazartesi günü. Çok teşekkürler Sayın Yılmaz. Sizden de Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Allah bu dualarınızı gerçekten çok teşekkür ediyorum Sayın Turabi. Sayın Turabi inşallah öyle. Turabi Survivor'da Turabi'yi destekliyor musun Sayın, Sayın? <gülüyor> bir bir kurt. Onunla ilgili bir bakalım. Birkaç yeri soracağım Sayın Kurt. Sayın Bardak. Konu şu anda 11 aya çıkarıldı. Bunu biliyorum. Fazlı Bey mutlaka bakın. Büyük bir güç gösterisi bu. Ben meydan okudum. EYT'lerle ilgili sorunu ben çözüyorum. Ama herkes bomboş boş kanallarda zaman geçirdiler. Bir tane yetkiliyle konuşacak cesaretliyoru kadınları. Tabi dörtlere ilgili her gün yepyeni şeyler aşağı ediyoruz sen Şahdoka. Tanıyormaz. Tabii ki ileriki günler tam kadroya geçeceksiniz. Şöyle sona yakınım bir kez daha söylüyorum resmileşmemiştir. Durumla ilgili çalışma mevcut olabilir. Sayın Karadar her şey güzeli doğru gidecek. Belediyeler 5 günlük ikramileri yatırdırlar Sayın Demirtaş. Sayın Zülfinas. Mevlüt Bey açıklayacağım. Ayrıntılı açıklayacağım Sayın Mevlüt Gülmez kardeşim. 11'e çıkarttık zaten. Evet Sayın Karadar. Stasyon süreleriyle ilgili de böyle bir düzenleme yapılacak. Doğum e, sırasındaki bayanlarımızın durumlarıyla ve sıkı durun sıkı eğitim gördüğü süre boyunca olan eğitim süresini e, bu emekliliğe saydırmak için çalışma var arkadaşlar. Bunlar ciddi çalışmalar. 300 bin kişiyi ilgilendiriyor. İnşallah bitirelim ikramiye alınmıştı. Beş günlük sürün azalım. Çok teşekkürler. Güle güle harcayın sen geliyordu. ya Pazartesi bekleriz sana Esma Hanım. Tamam Çorlu. Bunu mutlaka sormak lazım. Güle güle harcayın sen ürün Arkadaşlar yayınımı kapatacağım. Hızlı bir şekilde selam verip kapatacağım. Evet Sayın Doğan. Mutlaka görüşmek lazım. O üniversiteyle. Her şey güzel olacak Esma Hanım. Birçok yer yattı Sayın Şenol. Hem Milli Savunma Bakanlığı'na evet mutlaka sormamız lazım. İkramiye 5 günlük yatmıştı. Çok teşekkürler Sonay Hanım. Onu bir araştırmak lazım Bodru'dan. Sayın Ünal. Bodru'yu görmem lazım Sayın Parlak. Güle güle harcayın Sayın Subaşı. Selam Antakya Belediyesi'ne. Evet. Evet evet ikramiye aldınız mı? Güle güle harcayın Bey. Sürekli demek Sayın Türk daha iyi. Haklısınız Bekir Bey. Gerçekten Milli Savunma Bakanlığı görüşmek mutlak şart. Almanız lazım da harçlığınızı Sayın 52 lira. Maaş budurunuza veya maaş kartınıza bakın. Tabii ki. Beledirle ilgili geniş bir yayın yapacağım. Çok teşekkürler Sayın Korkmaz. Çok sağ olun Sayın Esma Hanım. Arkadaşlar sorularınız olursa ben mail adresini yazıyorum. Yayını başına kadar vereceğim. Bu mail adresini yazarsınız arkadaşlar. Mail adresinden bana <gülüyor> burada soramayacağınız, iş yerinde yaşadığınız özel bir durum varsa Mamak Belediyesi, Bit, yani Bismil Belediyesi ee, Antalya Kepez Belediyesi'nde tabii ki arayacağız Osmaniye inşallah işlere sızlanır İnşallah sayın Gülmez temennimiz o teşekkürler sayın Yılmaz mail adresimi yazdım arkadaşlar buradan açıklayamayacağınız konuyu yazın çünkü normal şeyse bu lütfen canlı yayında yazın e, Mailde çok yoğunlaşma oluyor ve hızlı bir cevap sistemi etkilemesin e, tekrardan hepimize selam ediyorum hayırlı günler diliyorum kendinize çok iyi bakın Görüşmek üzere arkadaşlar Sağlıcakta kalın başarıyoruz başarıyoruz başarıyoruz ikramiyeleri zamanında verdiriyoruz Tediyelerle ilgili ses getiriyoruz Milli Eğitim'de 12 ayda çalışma süreleri için müthiş bir başarı elde ediyoruz Dediklerimiz hep çıkıyor 8'inde ikramiye yetecek dedik yattı Arkadaşlar daha ne yapalım İnşallah daha iyi gelişmelerle daha evveler yanınızda olacağız ile ilgili müjdelerim de çok yakın İnşallah hepsi daha güzel müjdelerle bizi bulacak Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Geçektedir dünyasında kalın. Abone olmayı unutmayın. Her birinizden 10 biri, istiyorum. Her birinizden 10 like istiyorum arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum.